Merhaba kanalıma hoş geldiniz, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın iyi seyirler. Sevilen Adını Sen Koy dizisi, 8 Haziran 2018 Cuma günü, 365. bölüm ile sezon finali yaptı, ve izleyicilere veda etti, adını Sen Koy dizisinin 3. sezonu, ne zaman başlayacak bilgisini vermeden önce, sezon finali olan 365. bölüm ile sevilen dizi sezon finali yaptı. Adını Sen Koy dizisi yeni sezonu olacak mı yoksa dizi bitti mi? Adını Sen Koy 3. sezon ile devam etme kararı aldı. Sevilen dizide yeni sezonda neler olacak merakla beklenmekte.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 Adını Sen Koy dizisindeki oyuncular, yaz sezonunda tatile çıkıp dinlenmeye çekilirken, bu tatil adını Sen Koy dizisinin, yeni sezona bomba gibi başlamasına yardımcı olacaktır. Adını Sen Koy dizisinin yeni sezonu, tahminlere göre kış sezonu başlamasıyla ekranlarda olacaktır. Tahmini tarih ise, Eylül ayının ortalarında, dizinin 3. sezonu başlayacaktır.